Çömlekçi, Rönesans'tan kalma yöntemlerle bir kil parçasını yoğurarak kabı yapmaya başlar. Kili, içindeki hava boşluklarından kurtararak kıvamlı bir kütleye çevirir. Kil kütlesini çıkrığın merkezine dikkatlice yerleştirir. Kavanozu şekillendirme işlemine hazırlanır. Çıkrığın sabit hızını ayaklarıyla korur. Elleriyle baskı uygulayarak kile dilediği şekli verir. Muntazam ve seri tabak yapmaya yarayan bir kalıbı ortaya koyar. Daha sonra kili ortalar ve elleriyle kalıba doğru bastırır. Çömlekçi elindeki çubuğu sabit tutarak fazla kilden kurtulur. İnce ve muntazam bir tabak oluşturur. Mayolika'yı ilk pişirilişinden sonra ince bir cilayla ile kaplar. İnce cilanın kullanılma sebebi mat, beyaz bir zemin yaratması ve pişirme sırasında erimemesi ve yanmamasıdır. Cilaya batırma işlemi sırasında Rönesans çömlekçileri kapların üzerinde genellikle de tabana yakın bir yerde parmak izlerini bırakırlardı. Cilanın beyaz zemini Rönesans ressamlarının seramiğe işlediği zengin ve muhteşem renklerle güzel bir tezat oluştururdu. Cilan kuruduktan sonra çömlekçi Mayolika'yı renkli desenler ve imgelerle bayar. Rönesans dönemi çömlekçilerinin elinde bulunan pigmentler mavi, yeşil ve toprak tonlarıyla sınırlıydı. Seramikler pişirildikten ve boyandıktan sonra süslemeler zamana karşı dayanıklı olurdu. Böylelikle 14. ve 15. yüzyıllarda kullanılan asıl renkleri görme şansını elde ediyoruz. Rönesans döneminde fırınlar odun ateşiyle yakılıyordu. Yanan odun, kül, duman ve gaz çıkarıyordu. Bu durum kapları tehlikeye atabiliyordu. Çömlekçiler değerli kapları korumak için sıcağı dayanıklı özel bir tip kilden koruyucu kaplar yaparlardı. Dekore edilen tüm mayolika kapları ikinci defa sırlama pişirilmesi için tekrar fırına konurdu. İkinci pişirilme sırasında cila ve pigmentler kapla kaynaşırdı. Böylelikle mayolika kendine özgü parlak rengine ve cama benzer görünüşüne kavuşurdu.